Arkadaşlar Merhaba kanalıma Hoşgeldiniz yeni bir videoyla karşınızdayım bugün Brezilya haritasında otogarlar arasında yolcu taşıma yapacağım sizler için ee, Brezilya'nın ücretli haritalarından Mapa RBR Road to Brazil e, açıklamasıyla e, bizlere sunulan haritada e, değil mi, iki il arasındaki otogarlar arasında sefer yapacağım yaklaşık 250 kilometre civarında ama e, dağlık bir yolda sefer yapacağız Umarım güzel bir, bir video olacaktı altımızda oyuncuyuz biz mod ekibinin yapmış olduğu bu Setra 517 hdh modeli var otobüs kaplaması olarak da B Bedros Gaming'in yapmış olduğu Abdül arkadaşımız yapmış olduğu birizle özgü firmalardan e, 1001 firmasıyla ilgili e, onların kaplaması ile kaplaması var şöyle adreslerinde gösterelim biraz yıllara özgü. E şimdi otobüsümüz içeri geçerek perondan <gülüyor> yolcularımız almak üzere otogara gideceğiz. Şu an e, burası aslında bir tamirhaneleri şöyle göstereyim sizlere. E, çok değişik tamirhaneleri var. Hem yolcu alabiliyorsunuz, hem şurada yakıt mani yapabiliyorsunuz. Haritada böyle güzel olgulara yer vermişler. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Evet, yolun sonunda otogar mevcut. Otogara doğru gidiyoruz. Oradan e, yolcularımızı alacağız. Peronlardan. Ve seferimize başlayacağız. Gideceğimiz yol gerçekten çok Dağlık. Sağa dönmeye hazırlanın. Değişik bir yol. Böyle hani yollar oldukça fazla şekilde var. <gülüyor> evet, şu an otogarımıza geldik. Şurada dışarıda. Peronlara birazdan bakalım. Evet, şu an bir tane görev kalmış. Şimdi bu kadar uzun gitmeyeceğim tabii ki. Sadece hani yolunuz açık olsun. Yolcular alacağım. Şu yoldan gitmeyelim. Yani gideceğimiz yer şuradaki otogara gideceğiz. Burada da bir otogar var. Önce herhalde şey alıp ona yetişeceğiz. Peronlar ve peronları bekleyen yolcular şu an bir tane sefer olduğu için bir tane şey var bizi bakın Peron'a çağırıyor. Peron'a doğru ilerliyorum. Bakın arkadaşlar perona girdik kapılarını açalım evet, oyun Aslında tır oyun biliyorsunuz Bunlar hala dört olarak geçiyor şu an yolcular lütfen aldım. mümkünse bu dönüşü yapımı güzergahımızı belirleyelim Evet Hem gideceğimiz yer şurası olacak Şuradaki otogara uğrayacağız bu Burası yaklaşık oyun içerisinde 250 kilometre ama hani dağlık şu yoldan geçir oldukça uzun bir e, yol olarak görünüyor Bu 2100 saatlik 2000 kilometrelik yol bayağı sefer şey olarak mümkünse U dönüşü yapın. Kapılarımızı kapatalım. Pirezedert'sinde evet, ilk seferimizi atıyoruz arkadaşlar. Bu haritayı e, bu arada oyun fiyat TL baz TL olarak 40 TL civarında bir satış bedeli var. E, video açıklamasına web sitelerinin adresini bırakacağım sizler için. Sağa dönün. Sonra sağa dönün. Sağa dönün. Bugün biraz boğazlarım şişmiş. Kusura bakmayın. Çok fazla konuşamıyorum. Klamalardan mı? Vantülatörde mi artık. Boğazlarım şişmiş. hastalanmış. Sesim zaten biraz farklı geliyor sizlere kuruşunca inanın boğazımda bir yanma oluyor. <gülüyor> Bu arada Brezilya'ya test ettiğiniz benim Türk otobüs paketi de eee de aktif o tabii ki. Harita olarak otobüslerimizi göreceksiniz. Hani garipsemeyin. Bizim otobüslerimizle oynamak gerçekten zevkli oluyor. Birazdan yolları gördüğünüzde bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Solda kalın ve sonra düz devam edin. Düz ilerleyin. Görmedik hiç. kameranın ışığını canlandırdım. Direksiyon hatları görünmüyordu videoda. Hayır, oldukça zorlu. E, değil mi? Şu an gittiğimiz yollar da böyle hep, e, nasıl söyleyeyim size? Çok virajlı. Hani sollamanın hiç mümkün olmayacağı yerler. O yüzden ufak tefek kazalar olabilir. Bilmiyorum yapamaya çalışacağız. Biraz önce otobüsünün sağ tarafından görmedim arabanın geldiğini. O yüzden ufak bir tıklama oldu. Otobüsümüz dingilli olduğu için gerçekten yolda dönerken bayağı uzun yer kaplıyor. İpine araçlar bizi rahat rahat solda yatabiliyor tabii ki. Bizim otobüsümüzden hızlanması çok kolay olmuyor. Geçeceğim. Hani gerçekten ne çok güzel manzaralar var. Karşı tarafta, işte mesela bahsettiğim kazalardan bir tanesi buydu. Kaptırmak için karşı yerde geçmek zorunda kalıyoruz. keskin virajlardan birine geldik arkadaşlar şansımızda karşıdan araba gelmedi manzara ve dinlenme tepesi koymuşlar. Kafe tarzı bir yer herhalde ama tabii ya da hani piknik alanı gibi bir yer yapmışlar. Göre yolun manzarası oldukça zorlu. Baya yani ben hani zorluk derecesinden baya beğeniyorum bu haritayı. Özellikle otogarlar olmaz yani. Keşke ee, hani bizim de böyle olsa de biliyorsunuz Otobüsleri Türkiye gibi ön önem veren bir ülke Otobüs sevdalar Orada da çok şeylerini yapıyorlar yani yolcularına ondan sonra işte bütün o oyunlarını zevk alarak oynuyorlar. Yolları da biri bir hani yaparken fotoğrafla atıyorlar. Google Maps'teki görüntüyle birebir aynısını yapıyor adamlar. Acaba böyle bir yolda mide bulantısı yapar mı? ...bizdeki nadir düzlüklerden bir tanesindeyiz arkadaşlar. Sağlam vibrasyon. Da yine işin var senin orada ya. Bak biz anca dönüyoruz buradan. zekanın bunu hesap etmesi mümkün değildi tabi ki. Döner kavşakta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. ilerleyin düz ilerleyin ve sonra sağ dönün. Sağa dönün. Yavaştan ot yollara doğru çıkmaya başlıyoruz ama ot yollar da virajlı. Soldan devam edin. Sağa dönüyor. De, haritada dediğim işaretlediğim yer 230 km gösteriyordu ama gördüğünüz üzere oldukça uzun sürüyor. Bu haritanın e, yine oyunun haritasına entegre Brezilya'ya e, gemiyle geçebiliyorsunuz. Ama yakında herhalde yeni versiyonlar da 5.5 versiyonu çıkacak. Onu da haritanın ölçeğinden ayıracaklarmış. Ölçek genişlemesi yapacaklarmış. Evet, otogara geldik arkadaşlar. Düz ilerleyin. Sağa dönün. Otogara. Şöyle biraz size. Evet. Otok gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Hala çekmeye başlasınlar onlar. Yolcular geldi diye bir sevindiler. Sonra içeri aldık onu. E arkadaşlar şu an... E, ...Brizilya atasında Petropolis... ...diye bir illeri var. Onların oradaki... otogar geldik. Oldukça büyük bir otogar zaten. Bir sürü bir indirme bindirme peronları var. Yolcu modları var, görüyorsunuz. Gerçekten... ...güzel bir harita severek oynuyorum ee, Dediğim gibi haritayı edinmek isteyen arkadaşlar video açıklamasında linkleri bulacaklardır oradan e, ulaşım sağlayıp oyunu satın alabilirler. Kredi kartı ve paypal seçeneği mevcuttur ee, Dediğim gibi Türkiye fiyatı ile 40 TL 39 lira 99 kuruş bir fiyatlar var ee, Ben tabi dedim hani kendim aldım bunu 5-6 yıldır bende olan bir sürekli güncelleniyor versiyonları illeri haritaları e, her şeyi güncell bir harita o yüzden hepinize tavsiye ederim hani yabancı ülkede e, otobüs sürme isteyen arkadaşlar şimdi özellikle söylüyorum Evet Türkiye'den Brezilya'ya selamlar olsun hoşçakalın bir sonraki videomuzda da görüşmek dileğiyle